Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bir konu, bir soru, soru çözüm serisiyle tekrardan karşınızdayız. Bugün güzel bir olasılık sorusu çözeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. İstersen önce videoyu durdur, eğer çözemezsen beni izlemeye devam et. Ama diyorsan ki yok hocam ben sizin gülce cemalinize hasret kalıyorum, görmeden yapamıyorum diyorsan... ...o halde çözüm izlemeye başlayabilirsin çünkü şu an çözüme başlıyoruz. Şimdi... Demiş ki bize kırmızı mavi ve yeşil renkteki oyuncak arabalar aşağıdaki gibi dizilmiş olup her yatay ve dikey sırada her renk arabadan en az bir tane olacak şekilde soru işareti olan yerlere yine bu renklerde arabalar konulacak. Yani kırmızı mavi ve yeşil renklerde yine bakın buralarda soru işaretleri var buralara arabalar konulacak ve her yatay hizada ve her dikey hizada mutlaka her renk araba bulunacak. En az bir tane. Buna göre yeni arabalar konulduktan sonra tüm arabalar içerisinde rastgele seçilen 3 arabanın aynı renk olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi öncelikle hangi renkten arabalar konulacak onları bir bulmamız gerekiyor bizim. Mesela bakalım. Şuradaki dikey sıraya bakın arkadaşlarım. Şu dikey sıraya bakın. O dikey sırada kırmızı araba yok. Demek ki ben buraya mecburen kırmızı araba koyacağım. Bu bir cepte. Daha sonrasında şu hizaya bakar, bakacak olursanız hemen yanındaki dikey hizaya Burada da sevgili arkadaşlarım mavi yok demek ki burası mavi olacak Şuraya baktığınız zaman da burada yeşil yok demek ki burası da ne olacak? Yeşil olacak Şimdi bize sorunun kökünü hatırlatan cümleyi bir okuyalım Bakın diyor ki e, tüm arabalar içerisinde rastgele seçilen 3 arabanın 3 tane araba seçeceğiz Bunların aynı renk olma olasılığı soruluyor Şimdi kaç tane kırmızı renkli araba var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırmızı renkli araba var. O halde ben 3 tane araba seçeceğim ya hepsi kırmızı olsun diye. 6'nın üçlüsü kadar aynı renkte kırmızı seçebilirim. 3 tane. 6'nın üçlüsü kadar yani 20 tane diyeceğiz. Onları birazdan hesaplayalım. Mavileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. 5'in üçlüsü. Zaten toplamda 16 tane araba vardı. 6 burada 5'i burada. 11 tane yaptı. Geriye kalan 5 tanesi de sevgili gençler demek ki yeşilmiş. Sayı alabilirsiniz. 5'in üçlüsü kadar da aynı renkte yeşil 3 tane seçebiliriz. Şimdi gelelim bu istenen durumdu. Tüm durumu hesaplamaya. Tüm durumda tabii ki 16 tane arabadan 3 tane araba seçmektir arkadaşlarım. Bunu hesaplarsak olasılığımızı da bulacağız. 6'nın üçlüsü 20, 5'in üçlüsü 10, 5'in üçlüsü 10. Yani yukarısı 40 yaptı. Alt kısımda ise 16 çarpı 15 çarpı 14. Bölü 3 faktörü geldi diyeceğim. O bölü 3 faktörü ters çevirip yukarı çarparsanız 3 faktörüyle 6'ydı. Buraya 6'yı yazalım. Şimdi gelin hesaplayalım. 8'e böldüm 2. 8'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. 2 kere 3 6. Bakın burası da 6 gitti. Yukarıda hiçbir şey kalmadı 1. Aşağıda sadece 14 kaldı. Demek ki cevabımız bizim 1 bölü 14'müş diyeceğiz. Gençler sorumuzun sonuna geldik. ÖSYM tarzı mıydı? ÖSYM tarzıydı. ÖSYM zorluğunda mıydı? Evet, ÖSYM zorluğundaydı. Biliyorsunuz ki permütasyon, kombinasyon, olasılık sorularında ÖSYM sizleri zorlamayı çok, çok tercih etmiyor. Ee, şimdi şeyde yapmayalım, çağrışımda yapmayalım. Ee, hiçbir şekilde zor sorularını da istemiyoruz tabii ki. Çünkü bu konuların biliyorsunuz tersi pis oluyor. Yani zor sorulunca hakikaten zor oluyor. Dolayısıyla sevgili gençler, ee, son yıllara bakacak olursak en azından 2017'den bu tarafa 2016'dan bu tarafa permütasyondan, kombinasyon olasılıktan bu ayarda sorular geldiğini görüyoruz dolayısıyla ben de o ayarda bir soruyu sizlerle paylaşmış bulunuyorum umarım beğenmişsinizdir umarım size katkısı olmuştur bir sonraki konumuzda görüşünceye dek hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın